Bugün 10 Temmuz 2021 Cumartesi. Satürn günündeyiz. Yengeç burcundaki ay yeni ay fazında. Ay sabah 4.17'de Yengeç burcundaki Güneşle birleşecek ve 18 derece Yengeç burcunda yeni ay doğacak. Yeni tohumların atıldığı yeni ay dönemleri yeni başlangıçları destekler. Yengeç burcu yeni ayı ev, yuva, aile, vatan, millet, güvenlik, sağlık, beslenme, bakım gibi kavramları günlük yaşamımıza daha fazla dahil edebilir. Uranüs ve Neptün'den destekleyici açılar alan yeni ay, hayallerimizi gerçekleştirecek sürpriz fırsatlar getirebilir. Sezgi ve içgüdülerimiz daha aktif olabilir. Bilinçaltımızdan gelecek mesajlara da dikkat edelim. Öğle saatlerinde yengeç burcundaki ay, oğlak burcundaki Plüton'la karşıt açı yapacak. Duygusal baskılar ve manipülatif durumlarla karşılaşabiliriz. Güç ve kontrol isteği artarken, hırslarımızı da dengelemeye çalışalım. Ay saat 19.09'da boşluğa girecek ve günün geri kalanında boşlukta ilerleyecek. Bu saatlerde önemli işlerimizle ilgilenmek yerine sakin kalıp dinlenebilir, duygusal dengimizi korumaya çalışabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.